Geç değil Bir nefes uzağında kurbeten dönmeye Geç değil Sensiz her şarkıda Perde perde Ağlayan can veren Bu can değil Geç değil Sensiz şu zavallı Çilekeş ömrümün Etmesi. Sensiz her şarkıda perde perde ağlayan can veren Bu can değil Yanacaksa bu koca dünya aşktan yansın Bana dert değil ayrılık varerse Gözlerimde bin bir yaşla Sensizlik bana dert değil Senden sonra şarkılarda Seni yaşamaya geç değil Yanacağım. Sağ bu koca dünya Aşktan yansın Bana dert değil Ayrılık var sevda da Olsun sevmeye geç değil Gözlerimde bin bir yaşla Sensizlik bana dert değil Senden sonra şarkılarda Seni yaşamaya geç değil. Yana Yaşamaya geçti